Sevgili teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili teraziler bu yılı maddi anlamda güçlenebileceğiniz kaynaklarınızı iyi değerlendirebileceğiniz kariyerinizde de daha sağlıklı hareketlerde bulunabileceğiniz bir yıl Evet bu yıl Akrep ve Boğa burcunda tutulmalarımız var ay düğümlerimiz Kuzey düğümümüz Boğa burcunda Güney düğüm Akrep burcunda tutulmalar da bu burçlarda olacak ve sizin 8. ve 2. evleriniz yıl genelinde daha fazla gündemde olacak Kuzey düğüm 8. evde Güney düğüm Akrep burcu ikinci evinizde Nisan Mayıs Ekim ve Kasım tutulma dönemi ee, ve özellikle parasal kaynaklarınızla ilgili önemli kararlar verebileceğiniz ve biraz da hani sizin dışınızda gelişen hani kadersel etkilerle kontrol dışı etkilerle karşılaşabileceğiniz bir dönem. İkinci evde Akrep Burcu e, krizlerle de alakalı olarak parasal kaynaklarınızla ilgili beklenmedik durumlar da yaratabilir. Örneğin Mayıs ayında e, bu etkilerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin işle ilgili bir konu. Belki hani gelirlerle ilgili bir sıkıntı da olabilir. Beklemediğiniz bir masraf olabilir, ihtiyaç olabilir. Hani Parasal kazançlarınızda bir yetersizlik hissetmeniz mümkün. Ancak şans eşinizin kaynakları ya da işte kredi konuları veya başka ek kaynaklar alanında bu yıl daha fazla gelecek gibi görünüyor. Uranüs 8. evinizde. Kuzey Düğüm 8. evinizde 30 Nisan Boğa Burcu'nda Uranüs etkili bir tutulma var kredi bekleyen teraziler için iyi bir dönem bir kredi başvurunuz sonuçlanabilir bir borcu yapılandırmak söz konusu olabilir eşinizin kaynakları artar eşten destekler alabilirsiniz örneğin size ait bazı mülkleriniz varsa Örneğin değerlendirmek istediğiniz işte eviniz var gayrim var toprağınız var ailenizin mülkleri var işte bunları satmanız mümkün, kiralamanız mümkün veya kentsel dönüşüm gibi bazı böyle dönüşüm işleriniz var. Bunun için parasal yapılandırmalar, kredi yapılandırmaları ve benzeri durumlar olabilir. Yılın özellikle genelinde bu etkiler devam ediyor ama en güçlü tesirler... Özellikle Nisan-Mayıs döneminde karşımıza çıkabilir ve bunlar yapıcı bir şekilde de çözümlenebilir. Yılın başlarında Ocak ayında gezegeniniz Venüs Oğlak Burcu'nda gerileme döneminde olacak. Evet bu dönemde daha çok aile, ev, emlak, gayrimenkul, toprak gibi işlerle meşgul olabilirsiniz. Ama bazı gecikmeler, bazı ertelemeler olabilir veya bazı fırsatlar çıksa da Venüs'ün gerilemesi özellikle değerleme konusunda sıkıntılar, dengesizlikler yaratabilir önemli kararlar vermemek yani bir evi satmak almak konusunda örneğin kiralamak konusunda çok acele karar vermemek gerekiyor Ocak ayı bu anlamda biraz geri çekilmek izlemek gözlemlemek için değerlendirilebilir sizin için biraz da içe dönüş dönemi Aslında daha çok hani kendi dünyanıza çekildiğiniz bir dönem olabilir 5 Şubat'tan itibaren bu etkiler dağılmaya başlıyor ve özellikle en güçlü olduğu etki sizin için Nisan-Mayıs dönemi burada işte aile, ev, yuva, emlak ve bunun parasal bazı bağlantılarını, beklentilerinizi daha rahat çözümleyebilirsiniz. Evet bu yıl genelinde tutulmalar. Özellikle para konularını şekillendiriyor, gelir gider dengenizi şekillendiriyor. Tabii ki kazançlar, ek gelir imkanları olabilir veya daha önceden yapmış olduğunuz yatırımlar var. Bunların geri dönüşleri olabilir. Yani geçen yıl ya da birkaç sene önce, birkaç ay önce bir yatırım yaptınız herhangi bir alanda. İşte burada Uranüs etkisiyle hızlı kazançlar, hızlı sürpriz kazançlar olabilir. Yani spekülatif alanlarda da bazı hızlı gelişmelerin olabileceği bir yıl aslında ama risklere dikkat edelim tabii ki. Çok risk almamak gerekiyor. Çünkü e, Boğa Burcu'ndaki tutulmalar aslında kaynaklarımızı güvenli bir şekilde değerlendirmemiz, para konularında istikrarlı adımlar atmamız gerektiğine işaret ediyor. Biraz tutumlu olmamız gereken bir yıl. Öyle parayla ilgili, alışverişlerle ilgili yatırım Bunlarla ilgili çok maceraya girmeden daha güvenli adımlar atmamız Belki güvenli bazı yatırım kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor tutumlu olmamız gerekiyor Bu yılın ana etkileri Bunlar sevgili, sevgili teraziler satürn geçen yıl olduğu gibi bu yılda kova burcunda ee, sizin için Aslında kova dost bir burç Dolayısıyla size çok zor bir açıda değil daha olumlu bir açıda 5. evinizde ilerlemesini sürdürecek çocuklarınızla ilgili bazı sorumluluklarınız var biraz zorlandınız 2021'de sıkıntılarınız da olmuş olabilir çocuklarla ilgili sorumluluklar arttı onların bazı sorunları var bu yılda devam edebilir ama geçen yılla kıyasladığımızda daha az zorlandığınız bir yıl artık daha yapıcı daha istikrarlı adımlar atabilirsiniz veya geçtiğimiz yıl harcadığımız emeklerin karşılığını bu yıl daha bir istikrar sağlayarak sağlayabilirsiniz kavuşabilirsiniz çocuğunuz yok veya çocuk sahibi olmak gibi Evet beklentiler olabilir Aslında çocuk sahibi olmak ebeveyn olmak da bir sorumluluk çocuk sahibi olmak da hayatımıza önemli bir sorumluluk getiriyor Dolayısıyla bunları sorgulayacağımız düşüneceğimiz veya gerçekten de önemli bazı hareketlere geçebileceğimiz bir dönem. Çocuklarımızın hayatında yine hızlı ve önemli değişmeler olabilir. Onların büyümeleri hayatlarında önemli adımlar atması mümkün. Aşk hayatınızda romantik konularda biraz kısıtlamalar olabilir. Hayatın keyifli yanları, eğlenceli yanlarında biraz kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Sanki daha çok ciddi konular var hayatınızda. E, yeteneklerinizi değerlendirirken bile hayatınız, günlük hayatınızda hani eğlenceler, hobiler sanki biraz iş gibi. Yani bu Dönemde de Özellikle hobilerinizi aslında çalışarak, düzenli emek harcayarak istikrarlı bir şekilde bir işe de döndürebilirsiniz. Yani daha kalıcı bir şeylere döndürebilirsiniz. Eğlenceden çok hayat size yeni beceriler sunma konusunda emek harcamanız, disiplinli bir şekilde çalışmanız gerektiğini işaret ediyor yıl genelinde. Satürn bu yıl, geçen yıl olduğu gibi Uranüs'te öyle çok güçlü, sert açılar yapmayacak. Ekim ayında bir Satürn-Uranüs karesi var ama sizin için önemli tabii ki. Sizin çünkü doğum zamanınız doğum gününüz Ekim ayı burcunuzda bir yeni ay var Karşıt burcunuzda bir dolunay var Satürn Uranüs Kalesi de var bu dönemde özellikle ee maddi konularda fazla risk almamak gerekiyor ya da aldığınız bazı riskler varsa sıkıntılar olabilir stresler oluşabilir maddi konulara dikkatli yaklaşmakta kaynaklarımızı korumakta fayda var yıl genelinde zaten kaynaklarımızı korumamız gerekiyor öyle riskler almamak gerekiyor Evet ee, bu yıl Mars ikizler burcunda olacak uzun süre Ağustos ortalarından itibaren geçişini yapıyor Yıl sonuna kadar İkizler Burcu'nda Mars neredeyse enerji orada sizin de dokuzuncu evinizde bir Mars geçişi var Üstelik bu yıl retro yapacak 31 Ekim'de gerilemeye başlıyor yılın son iki ayında gerileyecek. Gerile, gerileme dönemi biraz daha tabii ki sıkıntılı olabilir biraz daha hani stresli olabilir Ağustos sonundan itibaren seyahat trafiğiniz artıyor yolculuklar tatil planları geziler yani Mars burada sizin günlük hayatınızı çok hareketlendirecek gibi görünüyor. Ağustos sonu, Eylül, Ekim ortalarına kadar bu hareket devam edebilir. Çok güzel seyahatler, geziler yapabilirsiniz. Aynı şekilde kültürel aktiviteler, zihinsel aktiviteler, iletişimle ilgili her türlü aktivite yazma, medya işleri basın işleri olabilir ee, internet üzerinde sosyal medyadaki aktiviteler tüm buralarda daha yaratıcı olabileceğiniz işle de ilgili eğitimle de ilgili aktivitelerde bulunabileceğiniz bir süreç ancak e, retro dönemi 31 Ekim'le yıl sonu arasındaki o iki aylık dönemde Mars buradaki planlarımızı geciktirebilir iletişim sorunlarına yol açabilir seyahatlerde örneğin sıkıntılar çıkarabilir ee, internet ve benzeri sosyal medya alanlarında problemler yaratabilir. Yakın çevre ilişkileri özellikle akrabalar, kardeşler, sizin veya eşinizin yakınları, kuzenler, yeğenler, hani onlarla ilgili bazı problemler ya da hani size de yansıyabilecek bazı etkilerle karşılaşabilirsiniz bu süreçte hukuksal alanlarda da beklenmedik bazı engeller karışıklıklar spekülatif durumlar bile özellikle karşımıza çıkabilir tutulma döneminde olacağı için 31 Ekim ve özellikle Kasım ayı Aralık ayı Mars Retrosu işte para evinizdeki tutulma burada ticari alanda bir zarar getirebilir Mesela biz daha önceden ödemesini yaptığınız bir seyahatin ertelenmesi nedeniyle bir zarar olabilir. Hukuksal bir konuda bir kayıp, bir zarar getirebilir. Bunlara karşı temkinli olmak gerekiyorsa hani önceden bazı önlemleri almakta fayda var sevgili teraziler. Sevgili teraziler, şans gezegenimiz Jüpiter bu yıl iki burçta olacak. 11 Mayıs'a kadar balık burcunda olacak. 6. evinizde ilerleyecek. Bu dönemde günlük çalışmalarınızda daha fazla yardım alabileceğinizi işaret ediyor yardımcıya ihtiyacınız varsa asistana ihtiyacınız varsa ya da iş yoğunluğunuzda böyle desteğe ihtiyacınız varsa günlük işlerinizde daha rahat olabileceğiniz bir dönem Jüpiter burada sağlık konularında e, iyileşmeler getirebilir size e, aynı zamanda evcil hayvanlarla ilgili kısmetler getirebilir belki bir evcil hayvan edinirsiniz ki burada Nisan ayında ilginç e, destekler olabilir Nisan ayında bir evcil hayvan edinmeniz Hatta bir, bir evcil hayvanınız var bir tane daha evcil hayvan edinebilirsiniz Hani burada belki bazı sorunları daha rahat çözümleyebilirsiniz çok hoş etkiler var şanslar fırsatlar var ayın 11'inden sonra ise Jüpiter burcuna geçecek 28 Ekim'e kadar evlilik evinizde bir Jüpiter geçişi var bunun da tabii ki ilişkilerinize bazı fırsatları olabilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Süre gelen ilişkilerinizde belki evlilikle ilgili destekler olabilir. Evlenmek istiyorsanız zaten özellikle 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter geçişiyle beraber sizin için yaz ayları burada daha iyi koşullar olabilir. Temmuz ayını, Ağustos ayını da değerlendirebilirsiniz. Jüpiter'in burcundaki hareketiyle beraber. iş işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar anlamında da